Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere Minecraft Skywars'ı birazcık anlatmak istiyorum. Bir adada da uyuyorsunuz. Adada 3 tane chest oluyor veya 4 tane chest oluyor. Aşağı indiğiniz zaman onları lootluyorsunuz. Lootlayıp da ortaya gitmeniz gerekiyor. Ortaya gidilecek araçlar blok, ateş topu ve Ender Pearl gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Ve sonrasında ortaya gitmeniz gerekiyor. Ortada savaşın galibi olmaya çalışıyorsunuz. Oyun basitçe böyle arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza bakın. Hoşça kalın. orta ana hedefler alıp gitmek istiyorum abi. Tek isteğim o. İyi. İş... Ne oldu? Hayır. Tam çıkamaz. Bu saatten sonra bitti kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi hadi hadi oğlum hadi oğlum. Hadi diğer oyuna hadi. Adol. <gülüyor> Hayır, takım olmuyorum. Bu böyle buradan hızlı bir şekilde oynayabiliriz. Hop. Ola güzel hocalık. Bu var. Bu neymiş? Ateş direnci. Bas bunu. oltamız var mı zaten? Bak, oltamız olduğu için şu an tamam, oltamız olduğu için şu an rahatız arkadaşlar at atladım hadi lan gel buraya hadi tamam bunu da kestik peep atarken çok konuşamıyorum odaklanamıyorum çok fazla ee, kusura bakmayın yani <gülüyor> burada diyebileceğim şey bu kusura bakmayın şimdi önle itemiz var chestplate'miz yok ee, öncelikle onu söyleyeyim chestplate'miz maalesef yok şunu basabiliriz bu bizim canımızı arttırıyormuş şu var. Diğerlerinde bir yok zaten. Şöyle. Burası ortaymış bak bu arada. Orta olduğu için çok şanslıyız. Tamam. Bunu aşağı attık. İyice kazandık. Sky Bars'ı aslında birazcık daha farklı içerikler yapmak istiyorum. Diğer youtuberlardan. Genelde onlar direkt videoya başlarla işte Sky Bars oynuyoruz falan filan derler. Ee, ve oynamaya başlarlar. Ama ben ne oldu? ben ne yapacağım? Sinematik ekleyeceğim başa. Ee, işte oyundan bahsedeceğim. Neler yapacağımızı daha güzel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Olmuyor yani. Ben çok beğenmiyorum diğer oynayışları. Direkt oyuna başlayıp. Bu arada şeyimiz var. Şöyle atlayıp. Ah oh, çok korktum. Çok fazla uçuruyor bu. Ben yani o kadar da oynayan biri değilim Skywars'ı. Out'am e, yok. Out'am ve Bunu niye bastım? Adam geliyor. Hop. Tamam. Burada bir şey yokmuş. Onu nasıl aşağı düşündü onu? Buraya geldik abi. Arkamda adam var. Anladım abi. Evet. Yani Skywars çok da başarılı olamayabiliriz. Yani bu normal. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> yani... Ölüyorum. Şöyle bunu alalım abi. Ender incisini at buraya. Bunu al. Bunu al. Bunu uçur. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Niye kullandım. Arkamdan ok gelmiş ama. Neyse. Ee, envanter düz. Abi envanter çok karanlık ya. Bunu kestik. Güzel. Senam chest, chest. Yokmuş chest burada. Senam adam adam dönüp bana vurursa var ya hayatımın fine unuturum böyle bir şey olur. Oğlum neden sol tık bu basmadı? Allah Allah. Vah bak 0 GPS gösteriyor. Ne alaka? Minecraft Reis. Hayırdır. Devam. 50. denememizden sonra yine Skywars'ta Bakalım neler başarabiliriz çok merak ediyorum. Ee, bu arada bayağı güzel elma sistemler çıkıyor aslında. Bunlar elma sistem değil mi ya? Bu da elmat kas Allah Allah diye öyle renk değiştiriyor. Şöyle hızlıca. Buradaki tem alalım. Niye kendi önüne taş koyuyorum ben onu anlamadım. Bir var mı şurada yok. Ya yani beğeniyor musunuz arkadaşlar? Onu da bana bir söyleyin bu arada. <gülüyor> Adamı. Taşla aşağı attım. Çok harika bir güzel bir anıydı. Ama başka adamlar gelmeden önce benim şu itemleri düzenlemem lazım. Ya buraya. Oğlum artist. Hadi bakayım. O da ölecek zaten. Şimdi şunu alalım abi. Bu elmas pantolonu tam bunlar aralarında fark buymuş. Şunu al abi. Bu daha fazla bulun açalım çıkamamıştır herhalde aa çıkmış lan Ben benden ne istiyorsun oğlum git git lan onu da attık ııı ee, bunu al iyi abi Üç bir yayımız var güç bir yay güzel Hayır tam çıkamaz Bu saatten sonra bitti kardeşim Görüşürüz kardeşim hadi görüşürüz kardeşim hadi hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Hadi diğer oyuna hadi Hadi oğlum <gülüyor> Yazık oldu adamı. Şöyle gidelim arkadaşlar son adamı da öldürelim oyunu bitirelim hızlıca o Orta burasıymış bu arada Orta burasıymış hiç ortaya görememiştim burada Köşetacı bir şekilde 3-1-A bir... ok çıkartamamışız hala. Okumuz olsa güzel olurdu. Şart şuraya at abi bunu. Kanka yani kanserliğin amacı nedir? Evet kendi kendine aşağı düştü. <gülüyor> Cidden harika oyunlar başarıyoruz arkadaşlar. Bu oyunu çok çok çok sevmeye başladım şu an. Gerçekten. Niye geldin sen buraya? Sebep? <Gülüyor> Atama bak ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun oyunya bak ilginç tiplerle karşılaşıyorum bugün ben bu oyunda inanılmaz neyse şöyle bir oltamız nerede bizim ha olta buradaymış şuraya al ha, şu tarafa doğru mu ne tarafa? Ha, bu tarafa doğru gidiyoruz şuraya Lan. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Kaçtan kaç kaç kaç? Lan. La var hayvan gibi. Yanmıyor da bak bak. Neyse aldım itemlerini. Lan oğlum sen nereden geldin ya? Sen nereden geldi? Benim keseceğim, adam, keseceğim adamın itemlerini alırsın. Na? <gülüyor> Nasıl aşağı düştün ya? Ne ilginç tiplerle karşılaşıyorum bu oyunda. Böyle atarsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Adam burada. Burada adam. Merhaba. Gel lan buraya. <gülüyor> Oğlum. Oha. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Evet bu iyiydi. Ee, şimdi şöyle al bunu. Bunu da al. Bunu ye. Oğlum yine arkamda. Niye adam geldi benim? Sen niye benim arkamdan geldin ya? Ne yapıyorsun oğlum? Aman ya bak. Kafayı sıyırmış. Bunu at buraya. Hızlıca gidelim. Bunu ye. Adam var mı burada? Gel la adam. Var mı adam? Tamam ortayı bulduk. Gözüm görmüyor çünkü. Aha. Merhaba merhaba. Bana değil oğlum. Ona da alacağım. Bana değil oğlum. Tamam onu da aşağı attık. Selam kanks. Merhaba. Oha. Nasıl 20 jona olabilir oğlum? Tamam bunu da kestik. Ee, tamam. Bunu hiç. Bunu ye. Bunu al. Oh Sen gel lan buraya Hop ama fake gördün oğlum Fake bunlar ya Yeni jenerasyonu böyle kandıracaksın Bu beni aşağı atandın değil mi lan daha demin Ya beni keser ha Kesemedi Ben kendim çok öff alıyorum ya Adam var mı başka neredesiniz abi Selam merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar ben bir konu konuşmaya geldim. Bu sınavlar ne olacak? Harbi diyorum bak bu sınavlar ne olacak? Olacak bu sınavlar ne olacak? Yeri nerede? Selam kanka. Oha oğlum. Yuh. Güzel yedik. Ama kusura bakma kardeşim burada tek birinci var o da benim yani cici cici <gülüyor> evet ee, şöyle selam selam Lan oğlum valla bozuk ya yemin ederim sol bozuk ya bu ne oğlum Vuramıyorsun adama illa oltalı mı oynamam lazım düz vuruşla niye vuramıyorum adama Bu da, ağzına vuracağım şimdi. Oğlum. Arda. Puh. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bye. Bye bye. Bye bye.